Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Ee, bugün Mustafa var yanında. Saçlarını keseceğiz. Ama normal olarak saç keseceğim. Hani siz hep biliyorsunuz ya normal olarak kesim atın diye. Sıfırlama olmadan. Bu sefer normal olarak keseceğim. Fazla konuyu da uzatmayacağım. Hemen başlayalım. Şöyle, 2 numarayı taktık. İlk önce 1 bölü 2'yi taktık. Sonra çengeli indiriyoruz, 2 oldu yanları alacağız normal olarak. Ondan sonra üstleri hafiften toparlayacağız ve bitecek. En son galiba ben 5-6 gün önce mi video attım YouTube'a? Öyle bir şeydi galiba. Şimdi böyle normal kesimi paylaşayım sizlerle. Bu arada neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Yorumlara yazarsanız memnun olurum. Fazla yukarı çıkmadan şöyle bir etrafını temizleyelim 2 numaralı. Ondan sonra buradaki izleri makasla toparladıktan sonra Fark ediyorsanız böyle girip ondan sonra şurada iz olmaması için hafif kaldırıyorum. Böyle de izi kaybediyorsunuz zaten. Yani şöyle yapıp da bırakmayın. Şöyle yapıp da bırakmayın. Bunu buradan sonra şöyle alarak hafiften şöyle bir izleri kaybedin. Yukarı doğru. Buraları böyle güzelce alalım. Şimdi 2 numarayla buraları aldık arkadaşlar. Burası bitti. Al bakalım oğlum. Mustafa'm yanları daha fazla incelteyim mi oğlum? Yoksa Hı. yeterli mi? Yeterli. Bence yeterli değil mi? Şimdi gelelim enseleri çizmeye. Al gülüm. Al bunu da. Şurada fazlalıklar olabilir. Bu fazlalıkları almayı unutmayın. Burası saçı daha estetik gösterir. Burayı güzelce bir temizleyelim. Kulak etrafını da açalım. Hep diyordunuz normal kesim, normal kesim. Sıfırlama olmasın. Tamam, bu sefer sıfırlama olmadan atıyorum size. Şöyle kulak etrafını güzelce temizledikten sonra Şurayı şöyle bir çizelim Tamam Şimdi gördüğünüz gibi gençler Ensenin halini görüyorsunuz değil mi? Mustafa'nın enseleri çok terse çıkıyor. Şimdi burayı toparlayabilmemiz için bakın burasıyla şu nokta bir değil. Burası boş. Buraları biraz daha dolu. Ama çizim noktası şurası. Burayı ilk önce sıfırlayacağız. Bak şuraya kadar bir sıfır çekeceğiz. Burayı Şöyle bir sıfırlayalım. Bu tarafı da şöyle aldık. Adem bir numarayı ver. Hem biri ver hem de şeyi ayarla bana. İnceyi. İnce. İnce sıfır Adam. Ne olabilir bilmiyorum da. Şimdi orayı alıp burayı çok fazla çıkmadan olduğu yerden hafif hafif inceltiyoruz. Şimdi bir buçuk. Alo, Kimselamogü. Şimdi burayı da böyle bir buçukla alıp şuradaki birle aldığımız izi kaybedelim. Ondan sonra bir tık aşağıya indirip. Şurayı ayarlayalım. Evet. Şimdi ne kaldı geri? Oradaki izleri kaybetmeye. Şimdi, şu noktaya iyi bakın. Şöyle aldık. Makinanın sağ köşesiyle, şöyle kaldırarak. Ondan sonra tekrar. İndirin. Şu noktayı şöyle alalım. Tamamen kapatıp Sonra burayı da böyle yaparak arkadaşlar izi kaybetmiş olursunuz. Hiç sıfıra kadar daha gerek bile kalmadan ondan sonra da şöyle minik bir kaldırarak tarağı çıkardıktan sonra köşeleri de böyle aldığımız zaman En olan işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim makasa. Normal bir kesim yapacağız çünkü. Şimdi gençler. Taran arka tarafıyla, ince tarafıyla hem iz kaybederek hem de hafif kısaltarak yukarı doğru makası sabit bir şekilde vuruyorsunuz yukarı doğru. Tarağı kaldırmadan gidin ki tek bir partide çıkın yukarı kadar. Şöyle çıkaralım. Şu altlara bakın, şuraları da böyle ayarlayayım. Ondan sonra burayı... Şuradaki izleri kaybettik. Üste doğru katı da verdik. Çünkü üstleri çok fazla kısaltmayacağımız için buraları iyice inceltmiyorum. Eğer genceltirsek üstler güçler çok kötü kalır. Senin zaten yazdılar. de Bakın döner olduğu için çok yukarı çıkmıyorum. Saçlarda olan dönerlere sizler de dikkat edin şu noktada bırakın. Sonra bu tarafı böyle gelerek güzelce inceltmesine geçin. Bu tarafta bitti. Şimdi gençler gelelim diğer tarafa. Uğur ne yapıyorsun oğlum? İyi abi ne olsun. Kızın izim yeni Ha senin izin bitti değil mi? Bugün mü bitti? Yarın işbaşı mı? Yarın iş e hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buraları da böyle kısaltalım. Böyle kısalta kısaltayım. İzi de kaybederek çok hafif bir iz var çünkü onu da kaybederek gidiyoruz. Sıkma canını. Evet gençler. Gördüğünüz gibi yanları güzel bir şekilde almış olduk. Şuraya Ve buralar gitti. Şimdi gelelim üstlere. Üstleri de hafif toparlayacağız. Üstleri güzelce ıslatalım. Bu ayrıyetten açıcı. Saç açıcısı. Onu kullanırsanız su niyetine daha iyi bence. Hem saçı daha güzel açıyor keserken de. Sadece tek bir sıkıntısı var bunun. Saç yıkarken hemen saçtan çıkmıyor. Gençler ona biraz dikkat edin. Hemen saçtan Aynı çıkmıyor. Şimdi gelelim üstlere. Mıstığımı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> azalıyorum üstleri. Tamam. Fazla kısaltmayacağım. Ha, dur, evet gençler. Geldik üstlere. Ha, orada var Çok ya, hafif bir şekilde. Bir kısaltarak. Hı. Burası uzun ya. Çok minik minik uçlarını böyle alalım. Mesela şu arka taraflar her zaman uzun kalmak zorunda. O yüzden daha fazla çekip şöyle almalısınız. Çeliyim mi? Bir daha. Mesela şöyle çekin. Boşluk az. Buranın boşluk boşlukta. Şimdi tekrar en öne geliyoruz. Nasıl gözüküyoruz orayı? Orayı bu daha uzun mu bırakalım? Bir. İstiyorsan oradan için geçme yan taraftan alıyoruz hizayı. Şu noktada. Köşeden hizayı alarak üstleri hafiften toparlıyoruz. Şimdi tekrar en öne geldik. Gördüğünüz gibi bakın. Kısadan uzuna doğru geliyor. Bunu böyle çekerek bu tarafı kısaltıyoruz. Hizayı alın. Şu fazla olanlara dikkat edin. Saç sola doğru uzun kalabilir. Onu alırken dikkat edin. Sonra burayı da böyle incelterek kısaltarak devam ediyoruz. Şimdi gelelim bu tarafa. Bir. Bakın hemen çıkıyor zaten. Şöyle aldıktan sonra makası yatay bir şekilde parmağınıza da sokmadan sokmayacak hareketle böyle alabilirsiniz. Buralar dediğim gibi uzun kaldığı için fazla kısaltmıyoruz. Şöyle uçlarını alarak çok az, çok az. işeğimiz tamamlanıyor. Ondan sonra şöyle tekrar en öne burada hafif bir yataylık vermeniz lazım. Kısalığı uzunluğu ayarlayabilmeniz için. da böyle. Şimdi gençler. Son noktamız kaldı. Şurası. Burayı da böyle aldığımız zaman bakın zaten kısal uzunlar çıkıyor. Şuradan böyle alarak makasın ucunu kullanarak Hop almadı. Tamam. Gençler bunu da böyle yaptıktan sonra bir kontrol amaçlı şöyle şu taraftan girerek bir düzeltmek yapın. Bu taraf biraz uzun kalabilir her zaman. Şöyle bir inceden bir toparlayarak devam edebilirsiniz. Şimdi bir hafif bir ara makas atacağım saçım, belli başlı noktalarına. Şimdi baklava dilimi kesimi var ya, şu köşelerden. Şöyle bir baklava dilimi atalım. Çünkü Mustafa'nın saçlarını biz genelde böyle kesiyoruz. Saçı sola doğru tarayıp şöyle tarayıp buraları da hafif böyle karışık bir model veriyoruz. Evet gençler size bu sefer düz saç kesimini anlattım. Lütfen saç kesimini böyle kesiyorsunuz. Hayretler Kanalıma ben, abone de, olursanız yorum yaparsanız çok Like atarsanız de, çok sevinirim. Ayretten benim de, instagramdan Halimazaki Kingcup ve Salonadaki Kavukçul Kav olarak takip edebilirsiniz. Hayretten TikTok'ta da var. Halimazaki 1925. Niçi ile oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Tıklayın. Bildirim çanını da açın. Yeni videolardan haberdar olun. Öpüyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Yorum da yapmayı unutmayın. Bay bay.